2015 Ağustos'un 14'ü Boşluk içerisinde boşlukta hor görüldüm Artık galaktik anlaşıyoruz oyun çözüldü Sen senden çalındın seni sana bereni üttün Belki bir öküzüm belki sorunların çözüldü Belki sevmedin beni bunda daha ben gör ama şunu bir şey kat yoksun darde körküdük yoksa körküdük araçlarına ne körküdük mü? Strabum içerlerde kolpa değil içellenme Hakikaten katanı buzun ellerim seni düşer bence düştü darde setten tek kişilik perde ama gözüm gördü bütün perdeleri gerçi darde olan o kadar hassasım ki her hareketin içince gözlerim kaydı vakit sen yanımda sen git önce güçlü adamlar hırsızdır onlar hırsızdır kazanan bu oyunda mor kalp abesinin ırçını Nabuslar bitmedi hiç dört tarafım fit Ve izleyim bu oyunumu ben hiçbir zaman gitmedi mi ki Gözümle çıkan alevlerimi veya şefkatimi görüm Ben zavallıyım senin gibi beni görüm. İnsanla aynı vasıflardayım rezaletim ve cevherim ben de göz kırparım Sevgi isterim keneverim bunun üzerine saçma sapanlık denemeyin galaktik düşüncelere yani bence GTA sistem içerisinde oldu birçok hasta kendi konuştu kendi anlamıyor bu bir şizofreni çünkü bu sistem kuruldu bankalar üzerine bil ve kaos yaratıyor sanılar yarparcası da biri biri de bunun tersi o da etse gibi o yüzden bazı şekilde yürümez işler bir kalp kul şuraya asası dolu şuraya ben 1990 geldim git diyorum